Evet sevgili izleyiciler, tüm sorunların çözüm adresi gerçekler dünyası. Sıkıntı yaşayan, mağdurum diyen, çözüm arayan, pes eden kişilerin yeniden diriliş adresi gerçekler dünyası. Yanlış yaptım diyen, ne yapacağım diyen, neden oldu diyenlerin adresi Gerçekler Dünyası. Gerçekler Dünyası Bilesiniz ki Tecrübenin Samimiyetin Anlık çözümün adresi. Gerçekler Dünyası Politize düşünmeyen Artık erişmiş düşünce sahibine Erişmiş düşünceye sahip olan Yapıcı düşünen Ön yargılı olmayan bir adres. Gerçekler dünyası hiçbir sorunu küçümsemeyen, uzakta demeyen, az kişi demeyenin adresi. Hoş geldiniz. Yok ben şu anda izinde olduğum için açayım dedim. Ya önemli olan e, düzenli bilgilendirmek. Allah sizden de razı olsun. Gerçekler dünyası hala dört değerli işçinin de kadro almasını hazmedemeyenlere karşı. EYT'lilerin emekli olmasını hazmedemeyenlere karşı. Ve bunun yanında özellikle özel sektörde çalışan, gecesini gündüzüne katan, benim iş güvencem ne oldu diyen, o yüreklere karşı kurulmuş bir kanaldır. Onlara destek veren bir kanaldır. Onların çağrılarına karşı kurulmuş bir kanaldır. Ve her ne kadar olumsuz sözlerle karşılaşsak da, kalbimizi kırsalar da edindiğimiz deneyim, insanların o anki psikolojilerinden ne şekilde ne diyeceklerini bilmemizden ötürü, Yolumuza devam ederken daha ciddi, daha alınmadan, daha realist düşünerek güzel sonuçlar elde ediyoruz. Türkiye'mizin dört bir yanından sorunu olan kardeşlerimize buradan çare bulmak için, çözüm bulmak için yardımcı oluyoruz. Evet, Emre Bey hoş geldiniz. Taner Bey, Ali Bey hoş geldiniz. Emre Bey, Hanifi Bey. Evet. Mesai var Emre Bey de. mesai konusunda bazı kurumlarda sıkıntı var. Vermiyorlarmış. Bir de mesailere biliyorsunuz Tırpan geldi. Hani belli bir kota geldi. Bilginiz olsun. Fazla mesaiye de izin verme yok. Bunu bir tedbir amaçlı yaptıklarını düşünüyoruz. Bütçe açısından. Şöyle promosyon, milli eğitimde ve birçok az sayıda çalışanın olduğu, yani diğer kurumlara göre az sayıda çalışanın olduğu yerlerde maalesef veremiyorlar. Halife Bey videolarımda anlattım. 300-500'lük rakam tediye, ikramiye ve seyyahinden artışlarla sağlanacak. Temmuz ayında 5 günlük ikramiye ne zaman yatacak? Öyle bir şey yok Arkadaşlar. Öyle bir şey yok. Ee, Belediyelerde ekimde yatacak. Diğerlerin durumu daha belli değil. Hayır Ali Bey. Belediyedekiler belediye şirketlerine geçtiler. Hastanedeki temizlik işçileri kuruma direkt geçtiler. Kuruma bağlı oldular. Belediyelerdeki durumlar da inşallah e, düzeltilecek. EYT'nin durumu da arkadaşlar Bayramdan önce şöyle diyelim, önümüzde bir seçim daha var. EYT gerçekten şimdiye kadar yapıcı olmayan yaklaşımlar, politize yaklaşımlar olsa da biz bunu ailenin içinden bir istek şeklinde ileteceğiz. Dün epey plan hakkında az çok ipuçları verdim. Benim sunduğum plana göre bir iki sene öncesinden gene emekli olacak arkadaşları biraz ışımına uğrasak da isteğimiz şu, Emekliliğin ücretinden kesilmeden de erken emeklilik hakkı var. Bunun için formül çok basit. Çünkü fazla prim, 10 bin gün prim ödeyen var arkadaşlar. 10 bin gün primde benim kullandığım, önerdiğim formül prim yılı yaştan sayılsın, erken emeklilikte kıstas sayılsın, devletle birey ödeşmiş olsun, hak geçmemiş olsun, en adaletli çözüm olsun. Öyle maaştan keserek, kesintiler yaparak EYT emekliliğe razı olmak, o kesinti daim olduğu için yarı mağdur olmak anlamı taşır. Bayramdan önce Yeşiller ne olur Yeşim Hanım? Bu konuda bilginiz olsun. Belediyeler de tehdiye alacak mı demiş. İnşallah sistem oturunca alacak. Bunun için bağlayıcı kararlar şart. Belediyeden belediye ödemelerde sıklık sıkıntılar yaşanıyor. Hala normal 5 günlük ikramiyeyi ödemeyen belediyeler var arkadaşlar. Onlar için de ayrı bir yayın yapmamız gerekiyor. Yarın akşam yapacağım. Evet alamamıştı. Aladım alamadım diye Atilla Bey. Özgür Cepni. Ocak ve Temmuz'da 5 artı 5 gün ikramiye deniliyordu. Yok Sayın Özgür Bey. Ee, hangi kurumdasınız onu yazar mısınız? Kurumu yazar mısınız? Erhan Bey. İkramiye Kurban Bayramı'nda yatmayacak arkadaşlar. 52 TL'lik bayram harçlı yatacak Erhan Bey. Onunla ilgili milli eğitimde hem yıllık izinler bazında hem de bunun yanında mesai bazında çalışmalar netleştirilecek. Ama malumunuz üzere okul gece öğretimi gören yerleri akşam sanat okullarını kastetmiyorum yurtları. Normalde gündüz öğrenim gören okullarda mesai saati oluşmayacağını düşünmekteyim. Dün haberlerde kitler kamu konusunda geçecek dendi. Kitlerde hareketlenme var ama belediye seçimlerine bir buçuk ay kala bu gerçekleşebilecektir Kamil Bey. Türkiye gerçekleri ışığında bu bilgiyi verebilirim. Kitlerde ve belediyelerde çok güzel düzenlemeler gerçekleşecektir. Bu belediye seçimleri ne güzel tesadüftür. Belediye işçilerimiz için mutlu olsunlar. Yüzde zam zan artık. O zam erimiş vaziyette sayın Raşit Bey. İnşallah seyyaen zaman gözümüzü diktik. Enflasyon farkı verilmesi için 2019 başını start edindik. Böyle bir müjde artık gereklilik lütuf asla değil. Kurumda özel güvenlik görevlisiyim ama kurumlarda maaş farkları evet. Biz e, Harifi Bey, biz hangi maaşla çalışıyorsak o maaşla geçtik. Bu baz alındı. O yüzden bu değişiklikler iki günlerde öğrenim durumları vesaire çalışma yıl da, e, durumları göz önünde bulundurularak özlükleştirilecek aşama aşama Sayı Küçük maaşlar içlerin bekletilen altında kaldı ya normal kendi maaşlarla geçti. Beklentiler en kötü evet tamam Abdülkadir Bey 4C'nin ilk dönemine benziyorsunuz Arkadaşlar abone olmayan arkadaşlarımız da abone olursa sevinirim. Bir de videoma like atarsanız sevinirim. En azından diğer arkadaşlarımıza YouTube ulaştırmış olsun. Attığınız her bir like belki 100 tane 50 tane 4 deli veya EYT'li arkadaşımıza ulaşmamızı sağlamakta. Maaşlar konusunda artık şunu söylemek istiyorum. Kap su alacak. Şu anda aynı kablo suyla geçeceksiniz dendi. Yani aynı ücretle. Ama alacağınız özlük artışları, bunun yanı sıra ek artışlar, belki ek denge tazminatı, ileriki dönemlerde diyorum. Ama 2019 başında alacağınız mesela bir seyyanen zam, bunlar sizin artışlarınız sağlanacak. 1650 bandındaki bir 4D'li işçinin aldığı maaşın 2019 başında 2000'le netleştirileceğini düşünüyorum. Teyyanen zam, özlük durumları ve benzeri ek katkılarla çocuk yardımı parası gibi. Bu konuda e, bunun 2000 lira civarında olacağını düşünmekteyim. Vergi kesilecek Mutlu Bey. Üzücü bir haber. Vergi kesilecek. İnşallah bu konuda da bir açıklama bekliyoruz. Bu krizli dönem birkaç ay sonra özellikle belediye seçimlerine doğru bu verilen müjdelerle aşılacak diye düşünüyorum. 1999 öncesi girişli olanlar 25 yıl 7 bin iş günü Dolanlar erkek elli normal olabilir. He. Burada da Aygün Bey realist bir yaklaşım sergilemiş. Normalde ee, evet. Evet. Yani iş günü olarak zaten bunu bir çoğu dolduramıyor Aygün Bey. Yani 7 bin gün iş günü yok çoğunda. 6 bin var, 5500 bin var. Evet. Evet. Evet. Ya o civarda bizim sunduğumuz planda Aygün Bey. EYT planımız aslında çok reddedilecek bir plan değil. Bayanlarda 50, erkeklerde 52. Ama prim günü 10 bin gün olanlar için yılla yaş mahsuplaşması istiyoruz. Bu çok fazla bir kişi değil. 250 bin, 300 bin kişi en fazla 7 bin iş gününün üstünde arkadaşlar. Fazla bir tutar değil. Üniversitede çalışıyorsunuz. Aldınız mı para Sayın Özgür Bey? He, ikramiye olmayacak. İkramiye e, şöyle, bayram açlı alacaksınız. 52 TL'lik. Bunu bilginiz olsun. Herhangi bir promosyon ve tedi ödemesi almayacaksınız. Evet Emre Bey, Sayın Cumhurbaşkanımız şirkete verilen parayı işimize vereceğiz. Tamam. Şöyle demedi Emre Bey, siz 4T'ye geçtiğinizin ertesi sabahı veya ilk 15'inde 500 lira farklı alacaksınız demedi. Ona verilen ikramiye ve TD miktarları ve bunun yanında sonradan ödeyeceği rakamları baz alarak bu tutarları 12'ye böldüğümüzde 300 ila 500'lük bir iyileştirme. Çünkü yakacak yardımınız, çocuk yardımı ve ben e öğrenim yardımı gibi yardımlar, bayram açlığı gibi yardımlar hepsi arttırılacak. 20'şer, 30'lar, 15'er TL arttırılacak arkadaşlar. Belediyelerdeki bu durumu özellikle iktidar partisinin yetkililerimize ilettiğimizde bu işçilerimizle ilgili durumun düzeltilmesi için itenek teşkil edecektir. Bununla ilgili bir duyumum yok Sayın Hüseyin Dağlı. Yatacağını tahmin etmiyorum ama daha sağlıklı bilgiler için yeni şekillenen bürokrasiyi ve o yetkilileri aradığımızda Şimdi seçimden sonra oluşan bu irade ki bürokrasi değişimi yaşanmakta veya çalışanlar güven tazelemekte. bu konuyla alakalı iletişimler çerçevesinde inşallah yeni müjdelerle karşınızda olacağım. Şu anki bilgiler dışında Temmuzda herhangi bir ödeme almayacaksınız. Teşekkürler Sayın Görgeç. Sağ olun Sayın Toprak. Nasıl? Ee, Sağlık Bakanlığı da siz e, bayramdan önce ödeme almadınız mı Serhat Bey? Onu yazarsanız sevinirim. Serhat Hancı lütfen yazarsanız sevinirim. Sayın Yavuz Haksız tutanak karşısında ne yapabiliriz? Hastaneye gidiyorum. Abi de izin alıyorum. Hastaneye gittiğimde dair kağıtlarım var. Burada kişisel bir mobbing var Efe Bey. Muayene olduğunuz doktordan Epikriz raporu alacaksınız. Muayene olduğunuza dair size epikriz raporu veriyor. Bir rapordur bu. Muayene gidişatınızın ve muayenenizin bir hikayesidir. Bu epikriz raporu eşliğinde dilekçenize ilgili rahatsızlığımdan ötürü şu şu rahatsızlığımdan ötürü şu tarihler arasında ve şu saatler arasında ilgili kurumda tedavi amaçlı muayene işlemin görülmüştür. Ekte de epikriz raporu mevcuttur dediğinizde size kimse inandırıcı bulundu diyemez. Her şey yazıyla yürür, söz havada kalır. Efe Bey bu konuda kararlı olmak için bu adımı atmalısınız ki karşıda size mobbing yapman ve bunu fırsat bilen irade var. Aman fırsat vermeyin, kanunları hatırlatın. Onların da kendileriyle alakalı sıkıntılarını not edin. Siz de şu zaman yoktunuz. Bu zaman yoktunuz şeklinde yazılarınızı ek olarak hazırlayın arkadaşlar. Serhat Hancı, Tediye kurmandan önce yatar mı? Sanmıyorum Serhat Bey. Şu anki bilgilerime göre sanmıyorum ama yatması için çabalayacağım. Ben boşuna burada değilim. EYT'de şöyle arkadaşlar, tekrar ediyorum. Şans olacağım EYT'lilere ama EYT'liler eğer EYT gerçekleşirse heykelimi falan <gülüyor> dikmeye kalkmasınlar. <gülüyor> yani Evet ben biraz şans adamıyım ilgilendiğim konulara şans getiririm kendimden daha çok ilgilendiğim konulara şans getiririm EYT'de gerçekten güzel gelişmelerin şansı olacağım ama heykelimi falan dikmeye kalkmayın karşıyım arkadaşlar <gülüyor> 2020 sonuna atılan toplu süzleşme çekilemez mi? Hanifi Bey toplu sözleşmeye takıldınız. Ona kadar size seyyanen zam. Aile özgün özlük ilişkilerinizle alakalı kalemlere zam gelecek. O sadece bir formalite arkadaşlar. O zamana kadar bu dereden çok su ak akacak Hanifi Bey. Belediyelerle ilgili dün yani cumartesi günü bir konu açacaktın. Evet belediyelerle ilgili Mevo sayın Mevo. Şöyle belediyelerle ben hafta içi bir görüşmem lazım. Oradaki nabzı tutmamız lazım. Çünkü oradaki nabzı tutarsak eğer sağlıklı bilgiler eşliğinde harekete geçeriz. Ben neden ödeme yapamadıklarını, niçin yapamadıklarını artık açık yüreklikle soracağım. Burada çekilecek bir şey yok. O yüzden birkaç belediye var sorunlu. O belediyelerle görüşüp ortak bir konsensüs eşliğinde bu fikirleri size yansıtacağım. Yani öyle daha sağlıklı olacağını düşünüyorum. Neden böyle bir durum var? Çok teşekkürler Sayı Küçük. Ne mutlu bize. Allah bize nasip etti. Ya biz de elçiyiz. Bize böyle bir şey nasip etti. Biz de size iletiyoruz. Erhan Bey. <gülüyor> ya Erhan Bey, ben kendimden uydurmuyorum. Seyyan'ın zamı uydurmuyorum. Şöyle bir şey diyelim daha iyi olur ya. Tren sesi tren sesinin geldiğini düşünün. Şimdi tren sesini geldiğini ben duyuyorum dağın arkasından. ve ben diyorum ki tren geliyor. Ama bazıları da nasıl diğer kanallar veya haberler çünkü ben geçmişte geleceği sentezleyen bir insanım. Yani diyorlar ki tren gelince a, tren geliyor. Yani ben ne yapıyorum? Ufukta tren görünmeden sesini duyduğum zaman söylüyorum. Yüzde zam erimiş gitmiş. Şimdi Allah'ın seversiniz. İktidarda olduğu müddetçe. Sayın Cumhurbaşkanımız. Hiçbir meslek konu enflasyon karşısında zorlandığında. Ekseyan'ın bir ek katkı vermeden bırakmış mı? Emeklisi. Yok. Ve o zaman başkomutanımızdan, Cumhurbaşkanımızın bu konuda bu güçlü kitleye bir de yerel seçimler öncesinde 2019'un başında Seyyan'a zam vermeyeceğini, sadece 4 TL ayıracağını düşünebilir misiniz? Yok, düşünmeyeceğiz. O zaman arkadaşlar, dediğimiz sonuna kadar yanında olmanız gerekmiyor mu? Ama benim amacım şu. Seyyan'a zam 100-125 lira olursa dişi doldurulmaz. 250'den aşağı olmamalı. Bu konuda tekrar siz arkadaşlarınıza iletin. İyi olmayan arkadaşlarımızı canlı yayınlarımıza davet edin, kanalımızda tanıştırın. Spekülasyonlar son bulsun. Çok teşekkürler Sayın küçük. Ya belediyeler çok geniş bir konu arkadaşlar. Birkaç belediyeyle görüşeceğim. Beykoz'la, Konya'yla, Antakya'yla, Adana'yla. Ee, Bismillah. Bu belediyelerle görüşeceğim. Ya not aldım o yüzden söylüyorum. Belediyelerdeki durumu bakın bütün arkadaşlarınıza iletin. Belediyelerde elim çok güçlü. Seçim var. Belediye seçimleri var. Yani size müjdeler olsun belediye çalışanları. Şu anda bizlere faydası yok. 2020 sonuna kadar bu istifa etmeyi düşünüyorum. size öneriniz nedir? Karar sizindir. Ben size buradan katkıda sunmaya devam edeceğim. Ama yapıcı önerileri olan her sendikada tutulmanızda fayda vardır arkadaşlar. Çok teşekkürler Sayın Durmaz. Videomu like atmayı, beğeni atmayı unutmayın arkadaşlar. Arkadaşlarınıza telefonla arayın. Şu an izlesinler. Şu anda izleyen sayımız da artsın arkadaşlar. Sizlerden ricam şu anda beni izleyen arkadaşlar birer arkadaşını Google'dan arasın. Lütfen arayın ya. WhatsApp'tan yazın. Bir şeyler yapın. Google'dan Kanal adımı da yazın veya linkimi atın. Sizlerden ricam. Çalışan arkadaşınıza yani. Ya bu işte şey çok önemli arkadaşlar. Ee, yani birlik, beraberlik, tutunma çok önemli. Gerçekten çok önemli. Benim de isteğim bu açıdan çok olumlu bir seyirde sayımızı çoğaltmamız. Hepinizden şu anki isteğim şu. Whatsapp varsa... Çalışma arkadaşlarınıza kanalımı atım Google'dan canlı yayınıma bağlatsınlar. Lütfen istirhamım. belediyedekiler özellikle sesleniyorum. Milli eğitimdekilere sesleniyorum. Ve EYT'li kardeşlerime sesleniyorum. EYT'li kardeşlerimde lütfen birer arkadaşına WhatsApp'tan çağrı atsınlar. Şu an kanalımıza bağlansın arkadaşlar. Lütfen. Hepinizden istirham ediyorum. Çok zor değil değil mi? Bakalım ne kadar sizden isteyin bu. Herke, hepinizin samimi olduğu bir çalışma arkadaşınız vardır. Hepinizden isteyeyim. Google'a yazsınlar. YouTube'dan girsinler. Gerçekler Dünya. Linkimi de atabilirsiniz. Evet Serhat Amca. Başkanı almamız hangi hangi ya? Unuttum Serhat Bey. Sizin hangi kurumdu? Mevlüt Gülmez. Olacak olacak. O kadar uğraştık ki olacak. Çok teşekkürler Yavuz. Evet ET için de buradayız. Evet Elmas TV. Çok teşekkür ederim. Çok sağ olun Elmas TV'ye. Evet Sayın Alp, biletimde yol parası neden yok? Bir de bu hafta şöyle arkadaşlar, biletimde birçok kalemde şu anda sıkıntı var. Temmuz'da 11. ay müjdeniz resmileşecek. Temmuz ayında bir aylık daha vizemiz resmi e, hüviyet kazanacak. Yazı, ula <gülüyor> yazı ulaşmış olacak. <gülüyor> arkadaşlar sizlerden isteğim şu, hepiniz birer arkadaşımızı kanalımıza davet edin. Çok şey istemiyorum. Youtube'dan, Whatsapp'tan yazın arkadaşlar ya. Rica ediyorum. Çalışma arkadaşınızı şu an davet edin canlı yayına. Çok zor mu arkadaşlar? Toplu dinleyen var mı beni şu anda bulundukları yerde? Toplu arkadaşlarıyla dinleyen. Sa evet Sayın Alp. O müjdeyi zaten vermiştim. Bir Eğitim'e Temmuz'un başında da arayıp sorabilirsiniz. Temmuz'a girdik zaten. Temmuz'un beşi gibi yani hafta içine gelsin arayın sorun. 11 aylık e, o vizeler kesinleşti bir aylık daha. Sayın Gürsüz, 40'lar KYK'da 5 günlük krediye Temmuz'da yatacak dediniz Ne zaman biliyor musunuz? Yani bu konuyla alakalı ben hiçbir şey duymadım ama soracağım. E, Kaya, Kaya mutlaka, KYK ve Gençlik Spor Müdürlüğü'ne buna mutlaka soracağım. Bunun merak ettim gerçekten. E, KYK'nın 5 günlük krediye ödemesi çok takdir eşyağın mıdır? durum. Ee, gerçekten güzel bir şey kurban bayramı öncesi bir katkıdır arkadaşlar çok memnun olurum İnşallah hafta içi bunu netleştireceğim ve size ilan edeceğim bayram dönünce ödeme alacak mısınız ilan edeceğim şu anki benim bilgilerime göre siz sadece bayram harçlı alacaksınız yemek ücretleri çok düşük evet üç iki yüz elli evet evet Allah kolaylık versin demiş. İnşallah yemek ücretleri de yakın zamanda atacak Sayın De Gülle. Allah kolaylık versin. Çok teşekkürler Sayın Gülle. Evet. Zammın olması gerektiğini söyledim. 250 TL olması gerektiğini. Tabii ki ya şöyle her ay 250 alıyorsunuz mesela olduğunda. O bir ayrı zam türü oluyor sizin için ve her sene devam ediyor. Arkadaşlar sizlerden istirhamım şu. Lütfen bağlı bulunduğunuz yerden Whatsapp'tan veya bir yerden bir arkadaşınıza davet edin. Bu bir zincir meselesi. O da başka arkadaşlara davet eder. Lütfen bir davet edin. Yani yollayan varsa buradan yazsın arkadaşlar. Whatsapp'tan, Google'dan bir arkadaşına haber verin arkadaşlar. Onlar da canlı yayına bağlansınlar. Sayın Ağırcan e, icralardan dolayı kesiliyor. Zübeyir Bey, şöyle bir durum var. E, maaşınıza icra mahsup edilmişse e, eğer itiraz etmemişseniz veya icranın durdurulması için başvuruda yapmadıysanız ve maaşınıza icra gelmeye başladıysa ikinci bir icra kesinlikle maaşınızdan yapılamaz. Eğer siz e, maaşınızda birinci kesinti yapılırken ikinci icra geldiği zaman da sizden ek ödemelerinizi veya alacağınız ikramiyelere herhangi bir müdahalede bulunamaz. Bu konuda size... Ee, böyle bir durum varsa bana iletiniz. Kesinlikle ikinci bir icra kesintisi veya size baskın söz konusu değildir. İkinci icra işlemi de sıraya girecektir. Sadece maaşınızın dörtte biri kesilecektir. Dörtte biri kesintisinin haricinde size verilen ikramiye ve benzeri ek ödemeler konusunda bir ödemeleriniz ayrı bir icra işlemine tabi tutulursa bunun yürütmesinin durdurulması için icra hukuk mahkemesine veya icra müdürüne ile başvuruyoruz. Genelde icra müdürlüklerinin uyguladığı icra işlemlerini durduran kuvvet, icra müdürlüklerinin kendi inisiyatifi dışında olmakta, icra hukuk mahkemelerine yaptığımız başvuruyla bu işlem durdurulmaktadır. İcra işleminizle alakalı dörtte bir oranında fazla bir kesinti yaşıyorsanız veya başka bir mağduriyetiniz varsa bununla görüşebiliriz Sayın Zübeyir Bey. Allah razı olsun verdiği bilgiler için çok şükür kadroya geçtik. Her şey zamanlı olacak. Tabii ki kap su alacak. İnşallah Sayın Erhan Bey, arkadaşlar bakın bir çağrı yapın dedim gerçekten katılanlar. Ya diyorum ki herkes samim olduğu işlerinden yerinden birkaç arkadaşına WhatsApp'tan atsın. Şu an canlı yayında Hepsi bağlansın arkadaşlar. Öyle değil mi? Zor bir şey değil arkadaşlar. Ben de size rica ediyorum. WhatsApp'ınız yok mu? Bir arkadaşlara canlı yayın için yatın. Arkadaşlar da bağlansınlar. Yani hiç cevap veren yok bu konuya. Hoş geldiniz Sayın Doğan. Halklar tabii ki perderpi verilecek. E, Sağlık Bakanlığı, evet hanıcığım, 5 günlük almadınız. İkramiye almadınız, öyle mi? Bir saniye, ben bir Whatsapp'tan haber vereyim. Bir saniye arkadaşlar. Evet. evet arkadaşlar şu anda bakıyorum evet 4 zam var ya şöyle yüzde dörtlük bir zam var arkadaşlar ama artık eridi onu fazla önemsemiyorum tamam çok teşekkürler. Çok sağ olun Gökhan Bey ya. Kardeşim benim ya. Bir görüşemedik seninle. İnşallah bugün görüşelim kardeşim. Görüşelim kardeşim Gökhancığım ya. Tamam mı kardeşim? Evet iş kazası geçirdiniz. Ee, bir aylık rapor aldınız. Çünkü şöyle bir durum var. Ee, siz hangi kurumdaydınız? Evet bir telefon geldi arkadaşlar. Bir saniye. Mesaj geldi. Bir saniye bakalım. Mesaj geldi arkadaşlar. Birazdan dönüyorum arkadaşlar. Evet. Birazdan dönüyorum. Evet arkadaşlar bir saniye mesajı şunu söylemek istiyorum ee, sıradaki şeyde çalıştığınız kurumu niye için sordum puantaj var mı puantaj var mı onun için sordum arkadaşım Evet puantaj var mı ee, Evet arkadaşlar ee, şunu söylemek istiyorum puantaj varsa ee, bu konuda kesintiler olabiliyor ama puantaj sistemine göre çalışmıyorsa e, maaşınızda böyle bir durum söz konusu değilse böyle bir kesinti olmuyor arkadaşlar bilginiz olsun. Banka promosyonu Denizli Devlet Hastanesi'nde çalışıyorsunuz. E, bunu bir soralım orada da bir arkadaşım var ona da bir şey yapayım ileteyim. Banka promosyonu ile alakalı ilgili bankayla ve idareyle görüşme yapmak istiyorum. Müdürlüğünüzle görüşürüz. Müdürünüzle de görüşeyim tamam mı İncil Ağacı? Evet, ben okulda çalışıyorum. Temmuz dediği yok mu demiş? Evet. Yol bakın bir şey. Evet. Yani şöyle Kenan Bey, kuruma bağlı. Kurumu bana bir söylerseniz. Kurumunuz hangisiydi? Tanıyoruz Evet. Evet. Bakan Devlet Hastanesi'nde İstanbul Küçük Küçükbeğli'de 5 günlük ikramiye. Bu yatmadı mı size bayramdan önce ha Sayın Hacı? Alamadınız. Üzücü. Orayı aramak lazım. Mutlaka aramak lazım. Çoğu yeri yatırdı. Çoğu yeri yatırdı Sayın Hacı. Mutlaka aramamız lazım. Hangi hastaneydi? Vakıflar Genel Müdürlüğü'ne çalışmak diye banka ödemesi hala verilmedi. Hmm, 13 günlük tediye verildi. 13 günlük tediye verildi öyle mi? İyi ee, Allah bereket versin. Ne kadar aldınız Sayın Bozkurt? Yazar mısınız? Ne kadar aldınız? Sayın Usluat, Sağlık Bakanlığı hastanede çalışıyorum. Mutlaka mutfak bölümü idarecimiz çok yorulduk. Bizler dinlendirin, temizliği alın diyoruz ama kadro aldınız. Ee, siz orada. Şöyle bir durum var. İdare kurum içinde sizi yönlendirmede inisiyatif sahibi. İstediğiniz şekilde yönlendirir. Takdiri bu yönde. Siz daha başka konuda alternatif personel bularak bu durumu iletebilirsiniz. Becai iş yapabilirsiniz. Kurum içerisindeki bir kişiyi razı ederek. Nasıl gelmez ya? Onu Çoğu yere geldi. Genelge yayınlandı. Sayın Hancı ya. Ya vergi kesintisi olacak. He, siz, sizde puantaj var mı? Onu bir sorun. Ee, puantaj varsa kesinti oluyor. Puantaj yoksa puantaja göre çalışma oluyorsa hani onu bir sorun Kenan Bey. Bodrum'u hazırlayan muhtemelen puantajı sorun. Yoksa kesinti olmayacak. Varsa puantaja göre e, maaşınız düzenleniyorsa bu konuda gerçekten kesinti olacak. Şöyle 11 aylık bir dönüm 1 ee, aylık oldu Sayın Gülmez. Ekleniyor inşallah Temmuz'un ilk haftası da bu resmileşiyor. Ama 12 ay olması için büyük bir irade belirtildi bana. Merhaba Sayın Kurecina Kurec Bas. 900 aldık dediği. Allah bereket versin Sayın Bozkurt. İnciracı hani bunu biz öğrenmek lazım. Promosyon nasıl vermezler ya. Kadrolar aldı değil mi sizde? Sayın İnciracı Ne görev yapıyorsunuz Sayın İcracı Denizli Devlet Hastanesi'nde. 5 günlük ikramiye Temmuz'da verilecek mi tediyemiz yaptı. İşte onu bir sormam lazım. Şu anda ben şey evet. Puan puan e, taz e, puan tarz. ya bu e, temetlerin kendisine göre verilen kurumun e, durumlarına göre puan puan durumu oluyor. Ee, bu konuyla alakalı ayrıntılı bilgi e, almak için mutametle ve ilgili bodronunuzu görmem lazım. Sayın Özgüner normal şartlarda puantaj yoksa kesinti olmuyor. Bilginiz olsun. Çünkü kaza yaptınız ama yol parası e, da kesinti olabilir. Hani yol parası olmadığı için yatıyorsa yol parası kesintisi olabilir. Bilginiz olsun. bir eğitim puan kaç var diye e, evet Milli Eğitim'deki durum arkadaşlar çözümü noktasına geldi. Şükürler olsun. Sen Özgünler mailimi atabilirseniz e, bodronuzu bir bakmak istiyorum. Bir önceki bodronuzu. Ona göre kesin olup olmayacağını zaten size söylerim. Evet. Mehmet Akif. Göğüs, kalp, damar hastanesi. Hmm. Çok ilginç ya. Orada bir muhtemel hatası var. Muhtemelen. EYT mağdurları bu, bu kanal bizi savunmuyor. Buraya prim vermeyi yüzünü göstermiyor. Ee, burada bir başka kanalın tetikçisi Ayıp yani. Ayıp. Vuslat teşekkürler çok sağ olun. Evet. Arkadaşlar geliyorum bir kahve alayım geliyorum. Tamam arkadaşlar. Ya e, bekleyen arkadaşlar geliyorum. Geldim arkadaşlar, geldim. Evet arkadaşlar. Evet EYT'li ve 4 teli kardeşlerim. Tüm e, evet. Şöyle engelli durumda olursan e, şey olursun, işte raporu alman lazım, bu yüzdeyi tamamlaman lazım. Alcan para da bin lira bin yüz lira gibi bir şey olur. En fazla sayın inciracı bin lirayı geçmeyebilir de bin elli bin lira gibi bir maaş alırsın. Eğer engelli durumdan emekli olursan. Bundan sonra tediyeler ve ne zaman hangi ayda verilecek? İşte onunla ilgili görüşeceğiz arkadaşlar. Çünkü bu sene biraz durum var. Çok teşekkürler sayın Gökhan kardeşim. Çok sağ olun desteğin için. İyi ki varsın kardeşim ya. Dedikodu TV'ye de kardeşim Bazın bakın arkadaşlar neşelenmek kafanızı dağıtmak istiyorsanız çok güzel bir kanal Dedikodu TV. Sayın Kürencan Bas 45.992 sigorta girişiniz var çok güzel. Yaşınız da yakın. 5.300 e, yeni EYT planında kabul edilmesi yüksek ihtimal olan 500 be, 5500 günlük e, iş gününe çok yakınsınız. Bir yıldan az bir prim gündüz var. Yaşınız da gerçekten uygun. Ee, ama şunu söylemek istiyorum 52 yaş bazlı vereceğimizde eğer kabulü görür, mümkün olursa yani bir o şey düşün yapılırsa 5300 günden 6 seneniz var Sayın Krenci bas 6 sene yani gerçeklikteki durum bu okullarda çalışan Temmuz'da para yatacak mı? Tabii ki yatacak yatacak Sayın Doğan vardiyalı çalışıyorsunuz 12 saat yemek ücretli 5 TL kadro öncesi 9 TL'yi de Bunlar düzeltilecek. Özlük haklarındaki durum artışa geçecek. Önceki avantajlı gördüğünüz sayıların üstüne çıkacak. Apar topar verilen özlük rakamları bunlar. Bunlar düzeltilecek. Çehre stansı kadronu için çalışabiliyor mu? Bazı kurumlara göre şu anki çalıştığımız devlet hastanesinde başka kurumlara dağıtacağı söyleniyor. Olabilir 4 kaydırabilirler kurum içerisinde bakanlık. İşte onla ilgili kesin bilgim yok. Size döneceğim tabii ki. İncir ağacı mutlaka soracağım. Bakın, mutlu olun, mutlu olun e, promosyonunuzla alakalı bizzat ilgileneceğim. Denizli Devlet Hastanesi'nin promosyon alması için gerekli girişimlerde bulunacağım arkadaşlar. Denizli Devlet Hastanesi'ne incir ağacı sizden de isteyim. Denizli Devlet Hastanesi ki tüm sekreterleri, hemşire, ebe, teknisyen, e, terzi, e, Çamaşırhane, yemekhane, tüm çalışanların bizi izlemesi için siz de Denizli Devlet Hastanesi'ndeki arkadaşlarımıza iletirsiniz. Evet arkadaşlar şu anda yayınımız güzel devam ediyor. Ama bakalım kaç kişimiz var. Şu anda benim isteğim arkadaşları da Whatsapp'tan bildirin dedim. Grup olan arkadaşlar varsa, çalışan gruplar olanlar varsa Whatsapp'ta gruba yazsınlar. Benim linkimi atın arkadaşlar. Can diye bağlansınlar. Çoğu insan bu kanalı izleyemiyor, izleyemiyor ve gerçekten onlar için de bir e, olumlu bir düşünce, yani bir WhatsApp'tan paylaşırsanız seviniriz. İnşallah. Sayın Gülmez. Evet, Uzunova, 1995'te işe girdiniz, çok güzel. Yaş 46, 7325. Yasa geçerse arkadaşım bir buçuk iki oluyor kanunda emekli olmana şartlarımız kabul edilirse çünkü prim günün olağanüstü güzel 95'te giriş yapmışsın yaşın 46 işte prim günün yılla mahsuplaştırılıp takas edilirse kanun maddesine göre 1,5 yılda emeklisin ceneye okullar çalışanlar için 9 ay 10 ay olacak. öyle bir şey yok öyle bir şey yok sayın Doğan ben eminim Görüştüğüm konularda bana güçlü bir ibadete 12 aydendi ama şu anki gerçeklikte Temmuz'da 10 aylık şey bir ay daha bizi aldık maliyeden dendi 11 ay. Stats çalışmaları daha emekliye dahil edilmedi arkadaşlar. Bakın çok yayın yapan var. Çok yayın yapan var. Öğrenim durumları eklenecek diyenler var. Arkadaşlar bunlar asparagasalar. Ya lütfen ben daha elle tutulur sağlam ben de buradan derim şu olacak hani demek istediğim şu şu anda staj süreleriyle alakalı çalışma EYT e torbasının içinde olur evet sayın Öz buyurun görmemiş olabilirim sorarsanız sevinirim sayın arkadaş çok teşekkürler Anif Demir çok teşekkürler ee, kanalımı arkadaşlar bildiğiniz Arkadaşlara whatsapp'tan atın Çalışma arkadaşlarınıza grubunuz varsa Oralara atın Bir zincirleme gibi dönsün Büyük bir kamuoyu oluşsun En azından arkadaşlar bu konuda bilgilendirilmiş Olacaklar İyi çok iyi Sincan Belediyesi'ne teşekkür ediyoruz Tabii ki düzelecek Zamanlı olursa yine de Özlükte öğrenim durumu, çalışma yıl süresi, kadem-kıdem olayları 4D'de zamanla inşa olacak. Benim isteğim 2019 başında buna start verilmesi. Sayın Çepni, ben teşekkür ederim. Onunla ilgili Bodru'yu görmek lazım Sayın Gülmez. İnşallah Milli Eğitim milat olacak, güzel şeyler olacak. Arkadaşlar bugün de güzel bir yayın yaptık. Faydalı bir yayın yaptık. Ben çok memnun oldum bugünkü yayından. İnşallah e, bir dahaki yayınımda e, daha güzel konularda evet evet arkadaşlar evet Sayın Gülmez doğrudur. Hayır hayır ha, ha, Sayın Halifi şey yok yani %4'lük zam artık sadece sembolik bir durumda kaldı. Geçmiş olsun Sayın Türk Şöyle o halden dolayı olabilir mi desem Yani e, Gene şey yapın e, Bir direkçenin durumu olur Hani Sıkıntı yapmayacaktan inanıyorum Şifan şey, bir telefon açın Sayın Gülten Hanım Bir telefon açın Olumlu dönüş olacaktır Tam Sayın Topaloğlu İnşallah e, Sen kanalda tam dinlememişsin Yılla Şey mahsuplaşması Yılla Ne diyorlar e, Yılla şey mahsuplaşması yani Emeklilik süresinin Primle mahsuplaşması Fayda getirecektir Zam Temmuz ayda yansıyacak arkadaşlar Zam yansıyacak Evet arkadaşlar e, şu anda yayıma şu anda yayıma ara veriyorum İlginiz için çok teşekkür ederim çünkü daha soru gelmedi sorularımız daha yok e, beni dinlediğiniz için çok teşekkür ederim çok sağ olun çok memnun oldum evet evet Sayın duruşu Temmuz'da. Sen Gülmez e, canlı yayını keşke diğer milli eğitim arkadaşlara da haber verseydiniz. Onlar da dinlesediler. Evet arkadaşlar e, bir dahaki programda görüşmek üzere. Hoşça kalın. Hepinize selam ediyorum. Her şey için çok sağ olun arkadaşlar. İnşallah e, bu ay Temmuz ayında zamları yansıyacak. Çok teşekkürler Sayın Uzama. Sayın Demir çok teşekkürler. Videoma like atmayı unutmayın. Arkadaşlarımıza haberi vermeyi unutmayın. Bu, an, bu bir elin esi var, iki elin sesi var. İnşallah daha çok arkadaşlarımıza ulaşalım. Hepinize şimdiden çok teşekkür ediyorum. İlginize, alakanıza. Allah'a emanet olun. Kendinize iyi bakın. Görüşmek üzere diğer programda arkadaşlar. Çok teşekkürler Sayın Uslan. Evet arkadaşlar, teşekkür ediyorum. İlginiz alakanız için. Çok sağ olun. Arkadaşlar, Akşam yapabilirim, ee, akşam yapabilirim çünkü şu an beni dinleyemeyen arkadaşlar var, pikniğe giden arkadaşlar var, bir yerlere giden arkadaşlar var. Akşam sekizde yapayım diyorum. Nasıl diyorsunuz sekizde bir yayına başlayalım diye arkadaşlarımız da sorular var, başka kurumlar var, göçü dairesini merak ediyorum, ücretler nasıl diye. Bakalım inşallah. Hepinizle tekrardan görüşmek üzere selam ediyorum. Ee, hoşça kalın arkadaşlar. Kendinize bakın.